Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte yorumlarınızı okuyoruz. Baktık bilgisayar kasayı oyun oynamıyoruz. Bari yorumlarınızı okuyalım. Şimdi başlayalım sıradan. Porsche gibi yapalım. Saçlar doram akım. Yorumları okuyorsak eğer şöyle iyice dikelim. Şöyle dağıtalım. Hah. Tamam. Konsepte uyuyoruz. Bu haftaki göreviniz heh. Neyse. Aybe kimdi? Porsche gibi demeseydik. Neyse. Ee, abi Metin Adahan'in kolu yapılır da sana giren kol yapılmaz mı yazmış Talha kardeşimiz. Bak tekerlek Talha beni sinirlendiriyorsun. Neyse geçelim. Ee, abi eline sağlık oldu bak Mete, Metin Sır kardeşim ne güzel. Yani. Tükür. <gülüyor> neyse. Abi eskiden nasıl da bunu oynardık hala oynuyoruz. Ama videosunu çekemiyorduk neyse. Didim'den selam Mesut Bı. Aleykümselam. Abi Bravo başka seri gelecek mi? ben bilgisayarım kasıyor deyince siz niye bana böyle sorup beni kırıyorsunuz resmen ben kırılıyorum PC yetse gelmez mi güzel kardeşim benim güzel kardeşim yanıtla yanıtlamış olduk ben şu an Ankara'm Tavaş Gaming'de oynuyorum aferin <gülüyor> bana ne bana ne aferin bravo bravo şimdi kral keşke saçını düzenleyin bunu özel bir saç düzenleyelim kardeşim. Oldu mu? Olmuştur herhalde. Evet devam edelim. Şimdi ee, Abi yazdığın kodu yanıt olarak yazabilir misin? Kopyala yapıştır yapacağım da. Kanka Google'dan YouTube'a gir. Oradan bu videoya gir. Öyle kopyalanabiliyor. Bak. Adam gibi adam. Lolcu Ha? Hah. Neyse. Aga bu ne? Lıvcıcım Mük kanal. Eyvallah kardeşim. Lıvcımcım. Ee, kod nerede ben göremedim bir türlü yapamıyorum bu hesap benim değil benimki cadde admin tamam kanka abi telefonda oluyor mu Ben telefon Oğlum telefona mta verildiğini ben gerçekten kendi kanalımda gördüm ben bilmiyordum öyle bir şey olduğunu 500 olduk lan evi. Evet. kodu bulamadım sende o komut yok diye ne yapacağım bilmiyorum abi havada nasıl ürünü Ha şu şu ultiliği kardeşim Normal vuruş bu bravallaya gelmiş Şimdi güzel kardeşim çok basit ile ilgili Bilgi verelim Havada yetenek kullanmak için Shift'i mi Z'yi mi kullanıyorum bilmiyorum ama shift'i G'ler kullanır Z kullanır Erkek adam klavyeyle oynar Z'ye basıp X'e basıyor bak şu hareket Bak şu tak tak tak tak Havadayken ZX dene olacak 500. abone oldum Batuhan da yazmıştı bu da yazıyor Gel 1v1 yazmış Sana geçeceğim sana geleceğim Kaydı durdurdum zannettim aklım çıktı. Ee, abi kod nerede? Abi kullandığım Meta Sunucu. Lan videonun içinde diyorum ki 50 defa. Caddede fırıyorum. 61 kişi izlemiş bu video. 62 olacak. Abi Nenal kartın ilk iki sıra mı? O kadar yazabiliyorum. Hayır kardeşim yanlış yazıyorsun. Gürkan M yazmış Eyvallah Gürkan. Ondan ben de istiyorum astas tas. Ha yok kanka bu güzel bir kulaklık değil isteme. Aynen abi seri olsun. Seri olsun yazmış çocuk. Like atalım da? Kardeşim izleyen yok gibi. Çok boş yapmışsın. Ayrıca almanak konumayı dislike. Abi serverın adını söyler misin? 2.30'da. Respect amana koyayım. Raise mtada cross yani sağ tık bastığımda anda direkt otomatik az... As... Dur şurada okuyayım. Reis, ta tık bastığımda anda direkt otomatik at çekiyor. Çözüm var mı? Bilmiyorum kanka. Sonlarda ses kayması var. Helal Sherlock. Nasıl karakter açıyoruz? Kanka oyunu oynuyorsun bra vallayı. Saitama Sensei. Saitama şey Oyun oynuyorsun kanka. Karakterleri para geliyor. Market'e giriyorsun, parayla açıyorsun amın. Girdiği server'ın adı. Zıkkımın kökü sen bir kralsın karuna da notarıyorlar hala. Vallahi billahi var ya. Kanka Sense of 4 bol bol çekeceğim dedin. İyi bölüm. <gülüyor> Kanka beğenilmedi amına. Hand kodunu atabilir misin açıklamadaki? Sen adam gibi adamsın be. Helal yazmış. Eyvallah kardeşim. Can Demiray kardeşim ben bu serverda ortağıyım. Kardeşim kimse bu dinmayı geçer, geçiremez. Sadece kurucular yapabilir ve adminler ve sadece serverı göz altında tutar. Rahatsız olanlar yardım ederler. Kardeşim demişti. De. Kardeşim değilsin sanki ya. Birazcık abi mi demen lazım sanki. Biraz saygılı var. Bilmiyorum artık. Abi bayağı geç. Ditor'um ama hangi sunucu? Abi server knife. Abi GTX 1660x almanı öneririm. Ben de sana bir piyasaya bakmanı öneririm kardeşim. Allah Allah. Maç atalım mı? Vs gel. Kavga çıkıyor bak burada bak bak. Beraber oynayalım. Lamble, Lamble bilmem ne. Tamam bekle Elone, Diamond 2100 toplam karakter leveli 1804 anasının nikahı attım. Smurf bilmem ne bilmem ne. Abi Vs atalım mı? Bu ne oğlum? 2 ve 2 rangı gelir misin? 150 saatim var. Benim 2000 saatim var. Benim 670 saatim var. Benim saatim var. Hayır. <gülüyor> Bu ne oğlum? Benim 400 falan. Benim 2000... 100 o 2000 saatin yok senin loli yalan atıp millete ego kasma platsın. Hayal bunu. Millet neler diyor? Yanıtla. Ee, fıstık gibi oynamışın aybek. Eyvallah kardeşim. Kardeşim DC verir misin? Kardeşim DC verir misin? Kardeşim DC verir misin? Kardeşim. Ekranı tutamıyorum şu an sinirden kardeşim. Sensin o kardeşim. Evet. Mehmet... Uzun videolar çekme net yavaşlar. Yok kanka nete bir şey olmuyor. Neyse arkadaşlar. Yorumlar bu kadardı bu ay 2'ye. Ya da bilmiyorum bu ay bilmiyorum. 9 aymış lan. Bütün yorumlar bu kadarmış. Neyse millet. Bütün yorumlarınızı okudum. Zaten çok yok. <gülüyor> Neyse. Eğer video videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayın lan. Yeter artık ben büyümek istiyorum. Bilgisayar almak istiyorum aman. Neyse işte arkadaşlar böyle bir video oldu. Eğer daha çok video görmek istiyorsanız, bildirim almak istiyorsanız falan abone olun şu tarafta mı hani ne aman. İşte bildirimi açın. Aman hadi kapat. Kapat yürü. Hadi. Hadi kardeşim. Sensin o kardeşim.